Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca, İsmail Hoca'nız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 Soru 5 Çözüm videolarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an bir TYT 5 Soru 5 Çözüm videosu izliyorsunuz arkadaşlar. Bunun hemen arkasından da yine AYT versiyonu da gelecek. Bu 5 soru sevgili arkadaşlar TYT'de, MSU'de ve AYT'de karşımıza çıkabilecek olan sorulardan oluşuyor. Aklınızda bulunsun diyelim ve geçelim dersimize. İlk sorumuz SML Hoca TYT video ders kitabından bir soru arkadaşlar ve karşınıza TYT'de veya Milli Savunma Üniversitesi sınavında bir mutlak değerli eşitsizlik sorusu olarak karşınıza gelebilir. Kendine telefon alacak olan Burcu mağazaya gidip şu bilgileri ediniyor. A marka telefonların en ucuzu 2000 lira, en pahalısı 3500 lira. Şimdi bir sayı doğrusu çizerek... En ucuzu ve en pahalısını gösterelim bakın en ucuzu 2000 liraymış ve en pahalısının da 3500 lira olduğu dile getirilmiş şöyle. Daha sonrasında B marka telefonların en ucuzu 5000 lira şurada şöyle 5000 olsun en pahalısı ise sevgili arkadaşlar 6500 lira olarak dile getirilmiş. Bu mağazada telefon alan Burcu X lira ödediğine göre Burcu'nun telefonu ödediği ücreti ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bu tarz aralıkları ışıklarda da görüldüğü gibi mutlak değerli olarak ifade edebilmek için tüm bu aralıkların tam ortasındaki sayıyı bulmamız lazım. 3500 ile 5000'in arasındaki sayımız tam ortasındaki sayımız ikisini toplayıp ikiye bölebilirsiniz. 4250'dir. Şimdi bu 4250'ye göre düşüneceğiz. Yorumumuzu buna göre yapmamız gerekiyor. 4250'nin 3500'e veyahut 5000'e olan uzaklığı 750 birimdir. O halde ben 750 küçük veya eşittir diyorum. E, Burcu'nun alacağı telefonun fiyatı x ise x'in x'in 4250'ye olan uzaklığı 750'den daha büyüktür dedik. Böylelikle şu aralıkta olmadığını dile getirdik. Burcu'nun aldığı telefonun fiyatı bu aralıkta değil. Nerede? 750 birimden daha uzak mesafede yani şuralarda arkadaşlar veyahut şuralarda. Tamam Şimdi peki ama biz şu aralığı ifade etmemiz gerekiyor. Yani 2000'in soluna ve 6500'ün sağına da taşmamamız gerekiyor. O halde ne yapmamız gerekiyor? Bunu da bir aralığa sıkıştırmamız gerekiyor. 4250'nin 2000'e olan uzaklığı 2250 dikkat ederseniz. Aynı 4250'nin 6000'e olan uzaklığı 6500'e olan uzaklığı da yine 2250 olduğu için. Bu ikisinin 4250 olan uzaklığı 2250'den daha küçüktür veya eşittir dememiz gerekiyor. İşte arkadaşlar bu da bize cevabı verecek. Doğru cevabımız D seçeneğinde mevcuttu. Bir diğer sorumuza, ikinci soruya geçebiliriz. Yine bu soruda SML Hoca TYT video ders kitabından bir soru arkadaşlar ve beğendiğim bir soru. Kartezyen koordinat sistemine yerleştirilen paralel kenarın A ve B köşeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor. Y eksenine olan uzaklıkları sırasıyla 7 ve 4 ile ters orantılıdır. Şimdi 7 ve 4 ile ters orantılıysa 7 ile ters orantılı olan kısma 4K. 4 ile ters orantılı olan kısma 7K diyebilirim ters orantılı olduğu için. Şimdi A noktasının A ve B köşeleri ile alakalı. Y eksenine olan uzaklıkları sırasıyla 4K ve 7K ise bakın şurası demek ki 4 kaymış. O halde arkadaşlarım şu kısımda 7 kaymış dedim. X eşittir K doğrusuna uzaklıkları da 7 ve 2 ile orantılıymış. Şimdi A'nın K'ya olan uzaklığı bakın orantılıdır dediğine göre artık ben buna 7T diyeceğim. Doğru orantılı var. Şurası da arkadaşlarım 2T olacak. Şimdi şu aradaki mesafe bakın. Şurası. İki türlü ifade edebilirim. Ya 7K artı 2T'dir ya da 4K artı 7T'dir derim. Ve bunların birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. Böylelikle 4K'yı bu tarafa fırlattığımızda 3K, 2T'yi sağ tarafa davet ettiğimizde 5T kalacaktır. 3K'nın 5T'ye eşitliğini elde ettik. Ve artık böylelikle ben K gördüğüm yere 5A, T gördüğüm yere rahatlıkla 3A yazabilirim. Hadi gelin yazalım. Bakın 7K'ydı. 7K demek 7 kere 5A'dan 35A demek. 35A artı burası da 2T'ydi. T'de 3A'ydı. Demek ki 2 kere 3a'dan 6a diyeceğiz ve şu aradaki mesafenin 35a artı 6a'dan 41a'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre k tam sayısı kaç olabilir diye sorulmuş. K buradaki x eşittir k doğrusuydu. Yani 41a'nın hangi tam sayı değerine eşit olabileceği sorulmuş bize. O halde arkadaşlarım 41'in katı olmalı. Şıklarımızda ise 41'in katı olan sadece 82 var. Dolayısıyla cevabımız e şıkkıydı. Şimdi geçebiliriz üçüncü sorumuza. Birbirinden farklı negatif olmayan A, B, C ve D gerçel sayıları için kök A'nın A'ya, kök B'nin B'ye, kök C'nin C'den daha büyük olduğunu ve kök D'nin D'den daha küçük olduğu bilgileri verilmiş. Bu sorumuz metin yayınları TYT soru kitabından alınan bir soru arkadaşlar. Ve tam olarak karşınıza hem MSU'de hem de TYT'de çıkabilecek bir sorudur kendileri. Buna göre bu sayıların sayı doğrusuna yerleşimi hangisi olabilir? Şimdi şu ilk ikisi bize güzel tüyolar veriyor aslında. Kök a a'ya ve kök B'de b de b'ye eşitse a burada ya 1'dir ya 0'dır. b de aynı şekilde ya 1'dir ya da 0'dır. Şimdi birbirinden farklı dediğine göre eğer ki a 1 1'se b 0 olacak ya da b 1'se a 0 olacak. İkisinden birisi. Pekala C'nin c'den daha büyük olduğu bilgisi var. Şimdi normal şartlar altında bir sayının karekökünü aldığımız zaman küçülmesini bekleriz. Ama bu sayı öyle bir sayıymış ki karekökünü alsak kendinden daha büyük oluyormuş. O halde arkadaşlar bu sayı kesinlikle ama kesinlikle c sayısı birden daha küçük. Ki pozitif basit kesirlerin karekökünü aldığımız takdirde örnek veriyorum 1/4 karekökünü alırsanız 1/2 gelir ve 1/2 1/4'ten daha büyüktür. Demek ki C birden büyük olacak ve aynı zamanda da tabii ki sıfır olacak sıfırdan daha büyük olacak. Çünkü kare kökü alınmış negatif olmayan da demiş zaten bize. C'nin birden daha küçük olması gerektiğini bulduk. Bir de kökte D'den küçükse demek ki D sayısı da kesinlikle birden daha büyük olmalı. O halde şıklarımıza bakalım. A ve B'nin sıfır ve biri paylaşacağını görüyoruz. Bakın burada sıfır ve biri A ve C paylaşmış dolayısıyla A şıkkı gitti. Burada yine A ile C paylaşmış B şıkkında bu da gitti. C şıkkında A ile B sıfırla biri paylaşmış. D şıkkında A ile B sıfırla biri paylaşmış. Ve E şıkkında C ile D sıfırla biri paylaşmış. Bu da gitti. Şimdi o halde. Şuna bakalım. D'nin birden büyük olduğunu ve C'nin birden daha küçük olması gerektiğini görmüştük. Cevabımız Ceyhan, D şıkkı neden olmadı? Çünkü C şık, C sayısı birden daha küçük olmalı demiştik. Burada görüldüğü üzere birden daha büyük verilmiş. Dolayısıyla D'yi de eleyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkıydı. Geçebiliriz dördüncü sorumuza. Dördüncü soru 3 4, yayınları tyT soru bankasından alınan bir soru arkadaşlar. Yine dediğim gibi ee, soru bankalarını inceleyip sık dokuyarak karşınıza ki bu soruları da seçerken aynı zamanda çözüyorum. E, eğer ki Soru TYT veya Milli Üniversitesi'ne uygun değilse de zaten buraya almıyorum arkadaşlar. Bu serinin içerisine dahil etmiyorum. Ben olsam ÖSYM yerine olsam bu soruyu sorar mıydım sormaz mıydım diye bayağı bir ince elekten geçiriyorum soruyu. Eğer eleğin altına düştüyse buraya davet ediyoruz sorumuz. Bir marketten aşağıdaki barkod numaraları gösterilmiş ürünlerden birer tane alan te seniha teyze, kasiyerden toplam tutarın 47 TL olduğunu duyunca, "Kızım, raftaki etiketlere göre toplam 26 lira olması gerekiyor" dediğinde kasiyer "Haklısın teyzecim. Barkod numaralarında bir rakamı olan ürünleri sistem yanlışlıkla ikişer tane kabul etmiş" diye cevap verir. Barkodlar da bunlar. Buna göre 23 barkod numaralı ürünün fiyatı kaç liradır? Şimdi şu ürünün fiyatına A lira bu ürünün fiyatına B ve bu ürünün fiyatına C lira olsun diyelim. Normal şartlar altında A artı B artı C'nin Seniha teyzenin hesapladığı gibi 26 lira olması gerekiyor ki kasiyer de bunu onaylamış. Ama kasiyer diyor ki barkodunun içerisinde bir rakamı bulunan ürünleri sistem iki, iki defa saymış diyor. Yani bu A lirayı sistem 2 A lira olarak bunun normal olması gerektiği gibi B ve bunu bir rakamı olduğu için 2C olarak hesaplamış ve toplamda da 47 lira hesaplamış bunu kasa. Alttakinden üsttekini çıkarıyoruz. 2A'dan A çıktı A, B'den B çıktı gitti, 2C'den C çıktı C kaldı. A ile C'nin toplamı 47'den 26'yı çıkarırsanız 21 bulursunuz. Bizden istenen 23 numaralı ürünün fiyatı yani B isteniyor. Ben A ile C'nin toplamının 21 olduğunu bildiğime göre B'nin de 6 pardon 5 olması gerektiğini söyleyebilirim. Çünkü 21 ile 5'in toplamı 26 yapar. Demek ki bu ürünün fiyatı E şıkkındaki 5 olacakmış sevgili gençler. Devam edelim son sorumuzda. Ömer 4 günde okuyup bitirdiği bir kitaba ki 3-4-5 yayınlarından aldığımız bir soru yine. 4 günde okuyup bitirdiği bir kitaba her günün sonunda ya... O günün okuduğu sayfasını, ya o gün okuduğu sayfa sayısını, ya da o günün sonuna kadar okuduğu toplam sayfa sayısını etiketlere yazıp şekildeki gibi eklemiş. Sarı etiketlere yazılanlar o günkü okunan sayfa sayısını, mavi etiketlere yazılanlar o günün sonuna kadar okunan toplam sayfa sayısını ifade etmekte. Ömer'in ikinci gün okuduğu sayfa sayısı dördüncü gün okuduğunun iki katı olduğuna göre kitap toplam kaç sayfadır? Bakın sarı etiketler sevgili arkadaşlarım. Sarı etiketler o günkü okunan sayfa sayısını ifade ediyormuş. Şimdi birinci gün kitaba baştan başladı. Kitabın belli bir kısmı buraya kadar gelmiş ve 30 sayfaymış burası. Daha sonrasında ikinci gün x sayfa okudum demiş. Ama bunu mavi etikete belirtmiş. Dolayısıyla kitabın başından itibaren ikinci günün sonuna kadar okuduğu sayfa sayısına ben x diyeceğim. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar sadece ama sadece ikinci gün okuduğu sayfa sayısı ise bizim için burada x8'i 30'dur diyebiliriz. Peki üçüncü gün 70 sayfa okumuş. 70 sayfa okuduğuna göre şurayı şu şekilde ilerleteceğim ve üçüncü gün 70 sayfa okuduğunu söyleyeceğim. Ve daha sonrasında sevgili arkadaşlarım dördüncü gün mavi etikete belirtmiş. Mavi etikette başından sonuna kadar kitapta kaç sayfa okuduğunu gösteriyor. Ne kadarmış 2x yani o zaman kitapta 2x sayfa. Ve şu kısımda ne kadar okuduğunu tabii ki elde edebiliriz. Bunu da nasıl bulacağız? Şurayı toplayacağız arkadaşlar. X artı 70 yapacak. Daha sonrasında 2 xten X, X artı 70'i çıkaracağım. Böylelikle elimde X eksi 70 kalacak. Şimdi şurası birinci gündü. Burası ikinci gün. Burası üçüncü gün. Burası dördüncü gün okuduğu sayfa sayıları. İkinci gün okuduğu sayfa sayısı yani X eksi 30. Dördüncü gün okuduğunun yani x eksi 70'in sevgili arkadaşlarım 2 katıymış. O zaman ben bunu 2 ile çarparsam bunlar birbirine eşit olur. x eksi 30 eşittir. 2 x eksi 140 dedik. Buradan x eşittir 110 geldi. Bizden istenen kitap toplam kaç sayfa? Ne demiştim? Kitap toplamda 2 x sayfaydı. İkisi bulduk. 2 çarpı 110'dan doğru cevabımız da 220'dir diyeceğiz o halde. Evet cevap B şıkkı olacaktı. Yine bu videoda da birbirinden güzel, kaliteli ve karşınıza çıkma olasılığı yüksek olan sorulardan ki benim için bu böyle karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan 5 tane soru çözdük. Ve bu soruların çözümlerini sizlere olabildiğince e, kendi yorumumla detaylı bir şekilde anlatmaya gayret gösterdim. Umarım sizler için faydası olur. Sonraki 5 soru 5 çözüm videosunda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın arkadaşlar.